Üniversite televizyonunun hazırlayıp sunduğu Lefke Yıldızı programına hoş geldiniz. Üniversitemizde bölgemizle ilgili geçtiğimiz haftanın olaylarından derlediklerimiz ve kültürel sanatsal etkinlik duyurularımızla karşınızdayız. İşte bu haftaki gündemimiz. çerçevesinde fakültemizin düzenlediği Orta Doğu ile ilgili paneli ki iki tane panelden oluşacak sabahlın akademisyenler öbürden sonra e, gazeteciler e, tekrar hoş geldiniz diyorum. Biz bu panelin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun için ben hem bunu organize eden arkadaşım Ebru'ya hem de İstanbullardan kalkıp buralara gelen misafirlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Herhalde uzun bir zamandan beri dünyanın en önemli sorunu, bir numaralı sorunu Orta Doğu'da olan gelişmeler. Tabii Türkiye hem Avrupa Birliği'ne aday ülkesi hem de açıkça bir Orta Doğu ülkesi olarak Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Coğrafi olarak Ortadoğu'nun tam orta, göbeğinde olan Kıbrıs'ı e, çok ilgilendiriyor. Bu bakımdan e, bu panelin çok e, bize e, ilginç olacağını, bize çok şeyler öğreteceğini düşünüyorum. Onun için zaten de biraz geç kaldık. Onun için ben e, fazla bir şey e, söylemeden sizlere hoş geldiniz diyorum. Padeniz, e, katılan katılımcılara. E, buraya gelip katkı e, yapacak e, arkadaşlarımıza fakülte adına üniversite adına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, bize önemli bir gün e, yaşatacaklar. Profesör Doktor Saygın geldi. <gülüyor> Kulü hocam Yıldız Teknik Üniversitesi'nden katılmakta panelimizde ve Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Ana çalışma konuları arasında toplumsal değişme ve toplumsal hareketler özel olarak da Türkiye'de Mısır'daki İslamli hareketlerde değişme konuları bulunmakta. Hocam çok teşekkürler bir kez daha. Doçent, Doktor Sayın Salih Bıçakçı. <gülüyor> Kadiras Üniversitesi'nden panelimize katılmaktı. Kadiras Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim olarak görev yapmakta. Sayın Bıçakçı'nın çalışma konuları arasında da aslında uluslararası siyasetle olduğu, uluslararası güvenlik, uluslararası ilişkiler teorisi ve Türk dış konuları bulunmaktadır. Kendisi hem bu konular üzerinde çeşitli üniversitelerde ders vermiş ve ders vermekte olup yine aynı konularda iki konferanslara katıldı, kitaplarda bildirgelerde makalelerini ve bölümlerini okumaktayız. Çok teşekkürler. Yardımımıza çalan doktor Sayın Nur Köstür'ü. Yakın Doğu Üniversitesi'nden aynı zamanda katılmakta, Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapmakta. Aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi'nin Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini devam ettirmekte. Sayın Köstür'ü de akademik çalışmalarını Orta Doğu siyaseti çerçevesinde yürütmekte ve konuyla ilgili çeşitli İngilizce Türkçe çalışmalarına sahip devam etmiş bulunmaktadır. Son katılımcımız diğer bir örnek doktor Sayın İbrahim Maslow. Marmara Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden katılımcı olarak aramızda görüyoruz Sayın Maslow'u. Sayın Maslow'un çalışma konuları arasında Orta Doğu bölgesinde sınır aşan sular sorunu, küresel güvenlik çalışmaları, çevre, İklim değişikliği ve güvenlik ilişkisi bulunmakta. Bu konularda Sayın Mazum ulusal ve uluslararası kitaplarda ve makalelerde, e, kitaplarda ve dergilerde çeşitli makaleler yazın. E, uluslararası ve ulusal konferanslara katılmış bulunmakta. Tekrar çok teşekkürler. Ben videomu bırakmadan önce, öğleden sonraki oturumda da basın dünyasının temsilcileri olarak Sayın Mete Çubukçu, Sayın Peynir Taştik ve Sayın Bora Bayanser beraber olacağımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Katılmanız için sizlere de çok teşekkür eder. Buraya hocamı sözü bırakırım. Aslında 15 yılındaki pati sonra soru cevap olarak devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tamam. Tamam size <gülüyor> ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. En azından fikirlerimi paylaşabilecek <gülüyor> <gülüyor> tam bir platform bulabildiğim için. Çok teşekkürler. Ee, şimdi benim tam başlığım Arap isyanları ve Türkiye'ydi. Arap isyanları zannederim ki 20, 21. yüzyılın en önemli toplumsal hareketlerinden bir tanesi. Ve daha uzun seneler bu bölgede hepimizi meşgul edecek. O nedenle ben bir parça... Yani bu işler ilişkiciler olmadığı için devletler arasında ne oluyor meselesine çok fazla girmeyeceğim. Çünkü çok da ilgi alalım. Daha çok toplumsal temelde ne değişti, ne tür hareketleri tepsil ediyordu bu isyan edenler ve sonunda isyan nasıl kontrol edildi? Bence önemli bölümü isyanın kontrol edilmesiydi. Bu süreç üzerinde biraz duracağım sonra da Türkiye bu süreçte nasıl mutgeler yaşadı ya yaşıyor onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi baktığımızda aslında 1980'lerden itibaren Orta Doğu'da Dünya Bankası ve İMF'nin yapısal uyum programı istisnasız isyan çıkan tüm devletlerde uygulamadık. Burada önerilen ya da uygulamaya koyulan program neydi? Işte çok hamtal bir devlet yapınız var. O nedenle güçü açığınız büyük. Bunu dönüştürmenin yolu hem devletin yeniden yapılandırılması hem ekonominin yeniden. Ekonomi yeniden yapılandırılırken de devletin kaynak ayırması gereken toplumsal grupların değişmesi gerektiği öne sürüyordu. Yani artık e, devlet tarım ya da sanayiye yatırım yapmayacak, daha dezavantajlı gruplar lehine kaynak dönüşümü yapmayacak. Tam tersine finans sermayesi ve özel sektör lehine kaynak dağılımında bulunacak bulunacak. Bu süreç aynı zamanda devletin küçültülmesi söyleminin hakim olduğu gibi dönemde Aslında yapılan devletin küçültülmesi değil, devletin hangi toplumsal gruplara kaynak ayıracağının yeni baştan düzenlenmesiydi. Temel politikalarda işte bu finansal aşıyı kapatmak üzere e, finans piyasasının serbestleştirilmesi, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, e, devlet şirketlerinin özelleştirilmesiydi. Tabii bunun yarattığı toplumsal sonuçlar hemen hemen dünyanın her yerinde olduğu gibi bu bölgede de yoğun işsizlik, güvencesiz çalışma e, ve yoksulluktu. Belirli bir toplumsal grup için ya da gruplar için. Buna karşılık küçük bir grup ciddi büyük sermaye birikimi sağladı bu süreçte. Bu çelişki özellikle nüfusunun büyük çoğunluğu tarımda olan pek çok Orta Doğu ülkesinde tarımda çok daha ağır bir biçimde hissedildi ve kırdan kofanlar kente göç etmeye, gecekondu bölgeleri inşa etmeye, yaşamaya orada başladı. Bu çelişkiler içinde Ortadoğu'nun otoriter devlet yapısının önemli niteliklerinden bir, bir tanesi de toplumu kontrol etmede güçlü güvenlik aygıtını kullanmasıydı. Bu polis ve e, özel muhaberat dediğimiz kısaca işte e, güvenlikte farklı güvenlik teşkilatı. Polis özellikle önemliydi. Çünkü günlük yaşamda insanların yüz yüze geleceği derecede kaldığı polisti, muhaberat önemliydi. Çünkü muhaberat bir biçimde sizin aleyhinize bir yere bir kayıt düşerse hayatınız kayıyordu. O nedenle bu iki kurum herkesin hayatına da buydu. 2008'de aslında bu politikaların yarattığı Sal tahribat ve bundan hoşnutsuzluk 2000'lerin başından itibaren kırsal alanda topraklarını kaybeden daha çok büyük toprak sahipliği lehine eski toprak reformlarını yeniden revize eden uygulamalara karşı isyanlar biçiminde kendini gösterdi. Kentlerde sanayi kuruluşlarında e, grevler biçiminde kendini Önce devlet <gülüyor> sektöründe başladı, kamu sektöründe, sonra hızla özel sektöre de yayıldı bu Ama asıl 2008'de dünyada yaşanan kriz, bölgenin bir parça merkez ülkelerin ve Amerika'nın doğrudan kontrol etmesini gevşetti. Bu gevşeme durumu e, Orta Doğu ülkelerindeki muhalif hareketlerin örgütlenmesine bir imkan sağladı ve pek çoğunun söylediği gibi bu kriz isyanı da mümkün kıldı. Çünkü hızla özellikle ask askeri müdahale başlangıçta doğrulan Amerika müdahalesi bir olasılık gibi göründü. Insanlar tüm bu olumsuzluklara karşı artık bir Dayanma noktasına geldiler ve isyanlar patladı. Önce Tunus'ta başladı. Tunus'ta küçük bir şey olacak diye düşünürken Mısır'da patlayınca bu tehlikeli olmaya başladı dendi. Derken işte bildiğimiz Libya, Mafey, Yemen, Suriye devam. Ediyor. Ne istiyordu bu isyancılar? Aslında hepsinin sloganı ortaktır birinci e, slogan halk düzenin değişmesini istiyor. Burada düzenin altını çizmekte fayda var çünkü halk devlet başkanının değişmesini, cumhurbaşkanının değişmesini, başbakanın değişmesini istiyor. Halk düzenin değişmesini istiyor. Mevcut yapının değişmesini istiyor. Bu çok temelden gelen çok dikten gelen bir isyan dalgasıydı ve istediği şeyde kökten bir dönüşümü talep ediyordu. Bunun yanında kullanılan bir başka slogan, neyi nasıl istediklerini anlatması açısından önemliydi ve tüm e, isyanlarda kullanıldı. Ekmek, özgürlük, sosyal adalet, insan. Bu isyanları anlamak için bence bu sloganın ötesinde çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok çünkü çok açıkça milyonlarca insan farklı ülkelerde çok açık ne istediğini söyledi. Ekmek istiyordu, işsizlik özellikle hem eğitimli genç nüfusta hem tarımda çok yüksek. Özgürlük istiyordu siyasi yapılarda, otoriter yapılarda kendilerini ifade edebilme olanağı yoktu. Buna polis şiddetini ve muamele hakkı da ekleyin. Sosyal adalet istiyordu. Çünkü uygulanan politikalar çok ciddi biçimde sınırlı üst gelir bunun grubu lehine politikalardı. Bunun kökten değişmesini istiyordu. İnsan onurunu istiyordu. Bu yani söylemek söylemeliyim ki de bazen neye tepabil ettiğini insanlar çok fazla anlamıyor gibi bilirse ne buluyordunuz? Çok temelde insan olmaktan gelen yolunu talep ediyorlardı Ve İsyanlar bugün için bu biçim bu taleplerle başladı. Doğru, merkez ülkelerinde bu son derece tehlikeli kontrol edilemez bir süreçti. Çok geniş kitleleri mobilize etmişti neyi yıkacağı, nerede bulunacağı bilinmiyordu. Dolayısıyla bir biçimde kontrol edilmesi gereken bir süreç. Bu süreçte merkez ülkelerin kendi ekonomik krizleriyle uğraşırken Orta Doğu'yu bir parça gevşek bırakması Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi Tatar gibi ülkelerin bu süreçte biraz daha hareket alanına sahip olabilmesine mümkündür. Bazıları bunu çok ciddiye alıp biz burayı belirleriz dedi ama o ciddiye almanın ağır bir bedeli olduğunu herkes bir biçimde gördü. Korkan daha ağırlığına da göreceğiz. Kontrol etme biçimleri farklı, baktığınızda Tunus ve Mısır kendi iç dinamikleriyle bu süreci yaşadı. Belirli bir süre dalgalanmasına göz yumuldu. Çünkü denildi ki başlangıçta en örgütlü Müslüman kardeşler. Dolayısıyla bir biçimde İslami hareketlerin yönetiminde bu dalga kontrol edilebilir hale gelir. Kontrol edilemez olduğu görüldü, deneyimlendi, onun üzerinde bence başlangıçtan beri çok istedikleri Türkiye'deki 80 darbesine çok benzeyen askeri yönetimi Mısır'da tercih ettiler, desteklediler. Iıı e, Tunus'ta da hiç bir şey değişmedi. Yani Nida Tunus e, 85 seksen beş, yaşında mı? Şeyin Tunus'un eski e, eski Palavento başkanlığı Cumhurbaşkanı yaptılar tüm çalkantılardan sonra. Bir görece olarak TÜRTULUS daha küçük olduğu ve Avrupa Birliği ile daha entegre bir ülke olduğu için Mısır'a kıyasla bir parça daha kontrollüydüler. Ama Mısır'da, yani askeri yönetimler Pinochet ne yaptıysa şimdi de aynısını bu kökten gelen isyan dalgasını kontrol edebilmesi için siz diye Çok ağır bedenleri oldu. Sadece Müslüman kardeşler değil, tüm muhalif gruplar şu anda içeride. Söylenen 40 bine yakın insan hapishanede. Bunlar bilinen kayıtlı olanlar. Çünkü biliyoruz ki Mısır'da <gülüyor> güvenlik bu emni devletlikleri güvenlik keşkilatına ait resmi olmayan çok sayıda on bin mi on bin mi dediler eee hapishane var. Bu hapishanelerin hiçbir içinde görünür olmadıkları, yasal olmadıkları için orada insanların olduğunu biliyorsunuz ama gidip kapısını çalıp bizim bir şeyimiz nerede, çocuğumuz nerede diye soramıyorsunuz. Ama daha çok askeri istihbaratla bağlantılı bir hapishane sistemi bu. Çok sayıda insanın olduğunu biliyoruz. Çok sayıda insanın kayıp olduğunu biliyoruz. Ama bunlara dair ailen Pinochet yaşandığı gibi çok fazla yapılacak bir şey olmadığı gibi geniş bir Uluslararası örgütlerin ya da organizasyonların sessiz kalmaya devam edeceğini görüyoruz. Mısır ve Tunus da kontrol edilmek için böyleyken Bahreyn de böyle görünüyor ki şimdi Yemen'de denenecek şey doğrudan müdahale. Doğrudan müdahale. Bahreyn'de yine Bahreyn'in talebi üzerine oldu ve bu talepte de Suudi Arabistan doğrudan girerek oradaki isyanı bastırdı. Bahreyn'deki isyan dinsel bir isyan değildi. Hiçbirinde isyanlar etnik ya da dini isyanlar değildi ama her biri bastırılırken etnik ya da dini isyanlar olarak tarif edildi. Bu daha çok Suudi Arabistan'ın kendi iç istikrarsızlığından kendi korkusunun bir tür bölgesel korku haline getirilmesini mümkün kılmasıyla oldu ve öyle görülüyor ki Türkiye'de bu trene katılacak. Suriye ve Lidya'da daha çok vekaleten savaşlar üzerinden iç savaş mümkün Kimin desteklenerek yaratılarak buradaki isyan dalgası ikisinde de kontrol edildi. Yani iç savaş zorunlu olarak kötü bir şey değil bazıları için. Mevcut isyanları ya da talepleri kontrol etmede bir araç olarak kullanılabiliyor hem daha kullanılacak. Peki tüm bunlar olurken, Türkiye ne yaptı diye baktığımızda, şimdi çok moda değil mi? Türkiye olanları okuyabildi mi, Türkiye'de insanların eğitim sisteminde ortalama kalma süresinin yedi sene olduğunu düşünürsek, doğal olarak ciddi bir güçlük çekti okumada, hepimizin okumasında sorun olduğu gibi. İki önemli faktör vardı bunda. Birincisi Türkiye'de böyle bu isyanlar patladığında bölge hakkında ciddi bir bilgi birikimi yoktu. Olmayan bilgi birikimiyle bir takım politikalar üretildi. İkincisi mevcut iktidar e, İslami hareketlerle bağlantılı olduğu için geçmişten gelen bir dereyim oldu. Için, bu gelişmeleri, bu isyan sürecini onların prizmasından kırılarak anlamaya çalıştı. Oysa söylendiği gibi hani diyorlar ya, dünyada işten büyük bir şeyi tüm bu ülkelerde Müslüman kardeşlerden Her bir ülkede Müslüman kardeşler dışında pek çok politik ölçüklenme var ve isyanı çıkaran hiçbir yerde Müslüman kardeşler Dolayısıyla eğer anlamak ve tip içinde müdahale olmak istiyorsanız doğru biçimde değerlendirmeniz lazım. Türkiye'deki birincil sorun bu. Başlangıçta bunu Türkiye ya da mevcut iktidar kendisi için Müslüman kardeşler üzerinden bir siyasi köşat olarak değerlendirdi. Ama yanlış bir değerlendirme olduğu için başarısız oldu. Ne yazık ki çok daha acısı ve trajik olmadı. E, Arap isyanlarını destekliyorum. Cihada gönülden özgürlüklerken şimdi Yemen'de, Surudi Arabistan'la birlikte Arap isyanlarının kontrol edilmesinde önemli rol <gülüyor> alacağım. Bu da tarihin cilvesi diye. Teşekkürler. isimle Mustafa'yı bir alkışlayalım. Evet Mustafa Bey Leben bunu göstermek istiyorum şimdi. Şimdi Mustafa benim üstünde güç kurmak yani üstünde hakimiyet kurmak istiyor ve benim elimi bu şekilde sıkacak. Ben ne yapabilirim? Evet Mustafa bir deneyelim böyle direkt böyle uzacaksın yine tamam evet. Bakın bas, ne yapabilirim ben? Olabilir mi böyle bir şey? Yani böyle bir şey olamaz. Bu eli çevire olmaz. Ne yapabilirim? Evet, birinci yöntem bu bunu koymak. <gülüyor> <gülüyor> o da uyanık tipi. Ama bunu şu anda yaptı ama o anda yapamayabilir ve benim şeyim önemli Tekrar deneyeceğiz. Evet geldi. Tuttum ve gel dedim gidelim artık koyamaz. O birinci şey. Yani hemen onun pozisyonunu bozacağım. Tekrar deniyoruz. Bak gösteriyorum. Geldi. Gel abi şöyle geçelim. Dedim artık bitti. Başka bir yöntem de şudur. O kişi tuttu. Siz hemen Üst bölgeden bir tutuş yapmanız lazım ve dikkat et yani tamam gördüm, hareketini gördüm diyerek tamam. şey yapmamız tamam. gerek yani, Çok yani, teşekkür, yani. teşekkür ederiz, bir alkış alın. Evet, peki doğru el sıkışma nasıl olmalı? Onu da göreceğiz biraz ne yapılabilir onu anlattım size. Şimdi bu adamın durumu nedir? <gülüyor> bakın bu çocuk, hoca adam tabii şu anda bilmiyorum yaşıyor mu eski İtalyan başbakanı <gülüyor> Ya bu bir başbakan. Yani koskoca başbakanın bakın düştüğü durum. Yani buna gülüyoruz ama yani günümüzde de bunlar oluyor. Onlara dikkat edin. Bundan sonra izlediğiniz zaman hangi politikacı, kimin yanında, ne duruma düşmüş onları görelim. Şimdi bu kadar yakayıp kaptırırsanız artık bundan kurtuluş yok. Artık burada Julia Amato, Gerhard Schroeder ne derse yapacak. Yani kaçarı yok.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 Bölgemiz ve üniversitemizden güncel haberler, hava durumu ve yemek programından gezi programına dopdolu içeriğiyle LAUY TV artık akıllı telefonlarınızda. LAUY TV, bölgemiz ve üniversitemizin gururu. aynı etkiye neden oluyor tabi çok fazla stres ve öfke en başta cidden kendisini göstermeye başlıyor şimdi birçoğunuz gençsiniz tabi ama yaş ilerledikçe ben devre arkadaşlarımızla 51 yaşındayım şu anda devre arkadaşlarımızla kendimizi kıyaslama fırsatımız olduğu zaman bir araya devre gecelerinde geldiğimiz zaman Herkes birbirinin şöyle bir süzdüğünü görüyor. Harvokul'un da şeydik hepimiz, cımıl böyle e, sizler gibi, aynı yaş, e, tornadan çıkmış gibi aynı gençlikteydi. Ama aradan geçen 30 yıl imzasını çok güzel atıyor bazı arkadaşlar. İşte çok stresli olan ve son 5 yıl içerisinde 20 arkadaşımız, biz 1000 kişi mezun olduk. 20 arkadaşım son 5 yıl içerisinde kalp krizinden vefat etti. 45 ve 50 yaşarız. Ve bizim yaşlarımızda geçirilen kalp krizini yok. Bir defada götürüyor. Ama 65-70 yaşından sonraki birisinin geçireceği 3 kere 4 kere kalp krizi geçirebilir ve onun damarları onu kaldırabiliyor. İşte stres ve öfke ben dönüp baktığım zaman birçok arkadaşımın emzik gibi arka arkaya sigara içtiğini, çok stresli görevlerde olduğunu, çabuk öfkelendiğini ben şahitim. Yani yaşamınızı da azaltıyor. Ama çatışma ve stresin özellikle aile yaşantısının güzel olduğu durumlarda Abdullah dede ve Elif ile gibi yüzlü yaşları bulabilirsiniz. Hayal değil. Bakın bizim ülkemizde ölçülmüyor ama Amerika'da bundan 10 yıl önce 88.100 yaşın üstünde insan vardı. 30 yıl içerisinde beklenen 588.000. Bin. 500.000 bin artış bekleniyor. Eskiden bundan 200 300 bir yıl önce insan ömrü 35-40 yaşta ortalama. Ama şimdi Türkiye'de bile 60'ların üstüne çıktık bile diyorum. Bakın normal beyin ve stresli beynin şeyleri stres etkili mi vücudumuza etkili. Bakın sürekli kafada şey var. Kırmızılık var. Benim kafaya bakın. Saçma mı? Yok. Evet stresli bir meslek helikopter pilotu. Sürekli görev, gece uçuşları, operasyonlar, yaralılar, şehitler. Uçuş zaten kendi içerisinde bir korku. Ve biraz da kaskın etkisi işte size sonuç. Ben yani emekli olduktan sonra işte psikolojik danışmanlık, rehberlik üzerine yüksek lisans, sosyal hizmet, yüksek lisans, doktora. Kendimi ancak terapi ettim ve size destek olmaya şimdi aday olarak çıkıyorum. Ama sonuç ortada, stresi sonuçları ortada yani. Yaşam kalitesi, birinci öncelik yaşam kalitesi. Sizin, eşinizin, çocuklarınızın, anne babanızın, sonra sırasıyla toplumun yaşam kalitesi. Buyurun, şey sorarsın, İsminizi alabilir miyim? Sedanur Hanım. Sedanur Hanım, buyurun. Ee, pozitif düşünmenin bu stresli bünyeye faydası var mı? Ama pozitif düşünerek belki de kendinizi kandırıyorsunuz. Polyanacılık diyoruz biz buna. He. Eğer stresin nedenlerine inmiyorsanız, sürekli her şeye evet diyorsanız, bu sefer içten balonu şişiriyorsunuz. Balonunuz içeriden patlayınca işte kalp krizinden ölen arkadaşlarımız gibi. Bunda yani stresi yok saymak da tehlikeli bir şey. Evet aslında pozitif düşünme çok önemli, çok güzel bir şey söylediniz. Ee, benim babaannem işte 96 yaşında vefat etti, kendilerimiz sağlam gibi gözüküyor, Allah nasip eder, kaza bela olmazsa, kötü alışkanlığımız da yok, bilmiyorum yani Allah bilir de. Ee, stresi de, öfkeyi de sizlerle beraber kontrol edersek hep beraber inşallah böyle bir şey olacak. Benim babaannem derdi ki, ya git oğlum başımdan en iyi bir şeyi Evet şey, e, bilim 50 bin şey düşündüğümüzü tespit etmiş. Bunun yüzde 80'i kendimiz ve ailemizle ilgili. Yani Afrika'daki aç insanları yüzde 20 düşünüyoruz. Yani ne olacak falan, dün akşam işte e, bir sürü e, yarışma programları var, işte 40 yaşındaki bir adam Seçimin ne zaman olacağını bilmiyor, seçimde hangi bakanların istifa etmesi gerektiği ile ilgili bir soru soruluyor, bilmiyor. Yani %20 düşünüyoruz bizim dışımızdakini, bu gerçek bir şey. Bunun da %80'i yani 35.000 düşünce, olumsuz düşünce kendimizle ilgili. Biz kendi kendimizi batırıyoruz. Redkit'in Daltonları gibi ayağımızda güllelerle doluşuyoruz. 728, 8 ileri bir geri BMW'yi kullanıyoruz ama el frenini çekip kullanıyoruz. Buyurun. Ee, ben bir şey tespit ettim. Hani yanlış olabilir hani ne ama? Bunu genellikle kendi için yaşayan insanlar strese girmiyor. Toplum için yaşayan insanlarda bir daha çok stres yığını olduğunu düşünüyorum. Bencil insanlar evet, belki uzun yaşayabilirler ama kalitesiz bir yaşam olabilir. E bencilikten kastetmiyorum. Kendi için yaşayan dediniz ya, o evet. yönüyle ben ele aldım. Evet. Buyurun, siz şöyle, açıklayın. Şöyle düşünün, mesela bir Avrupa'daki insanlar, hani onların örneği misafir kültürü yok mesela kendi kendileri yaşıyorlar. Toplumun dediğini o kadar önemsemiyorlar. Ama mesela Türkiye'deki bir toplumu düşünelim. Bu toplumda genellikle insanların ne dediği, toplumdaki değerinin ne olduğu düşünülüyor. Bundan doğru. ötürü hani insanlar daha çok strese girebiliyor. Şimdi ben doğru. neredeyim? Nasıl olacağım? Kimleyim? Ne yapıp helalem ne, ne der, değil mi? Helalem ne der? o tabii ki haklısınız o anlamda. Ancak onu eğer dozunda kullanılabilirse de toplumun mutluluğu bu sefer bireye de yansıyordu. Eğer dozunda olabilirse. Mesela Amerika'da bir araştırma yapmışlar ee, ve e, çok uzun yaşayan bir kasaba halkını bulmuşlar. Merak etmişler niye bu kasaba halkı çok yaşıyor. Bakmışlar ki bunlar Sicilya'da. İtalya'nın Sicilya adasından gelmiş İtalyanlar ve Amerika halkına çok karışmamışlar. O kasabada daha çok oluyorlar ama birbirlerinin hastalığıyla ilgileniyorlar, cenazesiyle ilgileniyorlar, düğünlerde, sorunlarda hepsinde beraberler. Öyle bir topluluk ki birbirine sürekli destek oluyor. Bu da stresi azaltıyor ve ömrü uzatıyor. Hani bireysellik... Iı, Mesela Finlandiyalı bir arkadaşımıza bir şey yapmıştı işte konuşurken. Dedi ki biliyor musun dedi, beğendi dedi işte e, 1500 tane arkadaşım var sosyal medyada. Ama gidip konuşabileceği arkadaşı yok. Facebook'tan yapıyor, daha bakar bakmaz bakayım kaç kişi daha beğenmediler. Hemen yeni bir gönder. Bizde de başlamadı mı? Başladı. Sanal arkadaşımız çok ama şey Şimdi babaannemin hikayesinden gelelim. Allah bize öyle güzel bir e, mekanizma vermiş ki, muhteşem bir mekanizma. Şimdi Muhammed Bey'i alayım lütfen, gelin yanıma. Şimdi Muhammed Bey olumlu düşünen bir insan. Ben de olumsuz düşünen. Muhammed Bey gibi çok düşünen, e, böyle olumlu düşünen insanların olduğunu düşün. Ve geminin kamerası gibi dar bir kapı var. Hemen iki kapı yapalım, sizi alayım, sizi de alayım lütfen. Şöyle geçin, yan dönün, evet siz de karşısında, tek kişi oldun ve arkanızı dönün şöyle. Tamam dönün, sırt sırta, tamam bir kişinin geçeceği kadar, evet teşekkürler, şimdi beyin öyle bir şey ki, eğer oraya olumlu birisi girerken olumsuz şeyler giremiyor aynı anda. Bir şey biraz önce dediniz ya, olumlu düşünmek dediniz. Olumlu birisi girerken arkasına hep olumlular gidiyor. Eğer ben olumsuz düşünenler girersem o zaman da hep arkamda olumsuzlar geliyor. Bu, bu prensibi bilirseniz, olumlama yapmayı bilirseniz, bir şey olduğu zaman, mesela, çanak, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çanakkale şeyine gidin, şeyliklerine bakın. Bizde ne yazar? Sizi asla unutmayacağız. Gidin, anzaklarınkine bakın. Sizi daima hatırlayacağız. Şimdi söze bakın, unutmayacağız. Unut lafından başlıyor. Unut, Öbürü hatırlamadan geliyor O da hatırlıyorlar. Yani ben hasta olmayacağım dediğiniz zaman hasta lafını kullanıyorsunuz, hasta oluyorsunuz. Ama ben iyiyim, sağlıklıyım dediğiniz zaman bağışıklık sisteminiz buna cevap geliyor. İşte stresi yönetmek Böyle bir ee, şey. Son 15 dakikamız var. Tam vaktinde bitireceğim. Mevlana içeriye girdiği zaman şöyle dermiş, sayarmış kişi sayısını. Bakarmış kaç kişi var. Ne kadar burada kalacağım. Zamanı bölermiş ve o kadar konuşuyormuş. Şimdi benim sizden bir dakika fazla kalmam işte 100 kişiden fazla var. 100 dakikanızı çalmış oluyorum. Bu şeyle da yapmamız gerekiyor. Yeni gelenlerden adresini e-posta adresini vermeyenler varsa son 15 dakika içerisinde arkadaşlarımıza verirlerse size bu testleri göndereceğim. Bakın burada da bu çok bilimsel bir şey değil ama genelde ee, nasıl etkilediğini gösteriyor. Bakayım. Stresin belirtilerine hızlıca bakalım. Bu birçoğunuz biliyorsunuz. Hızlıca bakalım. Fiziksel, psikolojik ve duygusal davranışlar. Aşırı iştahsızlık, kilo kaybı ve zayıflık var mı? Var. Dün akşam haberleri izlediyseniz e, bu anoreksiyon nevrozada e, bir e, sadece yemek yememe isteği değil, beyinde bir sıkıntı oldu. beyine bir çip konularak tat alma duygusunun yeniden kazandırılması yönünde bir güzel bir gelişme yaşanmış. Bundan sonra inşallah genç kızlarımızda daha çok olan erkeklerde de var. anoreksiya nevroza rahatsızlığı büyük oranda çözülecek. Çünkü bu hastalığa yakalanların %35'i kurtarılamıyor. Sürekli yorgunluk ve hassizlik. Kalktığınız zaman sabah Böyle yorgunluk hissetmiyor musunuz? Tavsiyem önce yatağınızı değiştirin. Ee, çok güzel yataklar var stresi alan. Yastıklarınızı uygun bir yastık alın. Ee, akşamları erken yatın. Bu 250 slaytta son 100 slayt yiyecekleriniz ve davranışlarınızla ilgili. Bunlara katılımcı arkadaşlara daha sonra vereceğiz faydalı olsun diye. Sıkça görülen baş ağrıları, migren. Migren şimdiden başlamadı mı birçoğumuzda? Bastırıyoruz bir bir bilmem şey. ne, henüz tıp bulamadı bunu. Benim kız kardeşim tıp profesörü, onda da migren var. Kocası da aynı şekilde, onda da migren var. Herkes birbiriyle öyle bir uğraşıyor ki. Yani hastaları iyileştirmek diye soyulmuş olan tıp personeli bile birbirleriyle bir şey paylaşamıyorlar, sürekli didişiyorlar Birçok yerde iş hayatınıza girdiğinizde de göreceksiniz. Sürekli birileri sizlerle uğraşacak. Onun yöntemlerini de vereceğim size. İş yerinde psikolojik yıldırmaya karşı ne yapabiliriz? Yüksek tansiyon, işte birçok arkadaşım yüksek tansiyon hastası ölene kadar tansiyon ilacı içmek zorunda. Bir gün bile aksatmayacak. Yaşam kalitesini düşürüyor mu stres? Yani bir yerden fırtaca, hani laf, öyle halk dili konuşalım, ne yapıyor? Buradan çıkanlara ne diyorlardı, uçuk mu? En azından uçuk olarak çıkıyor yani. Bunu bir sonraki gelişimizde böyle bir tansiyon cihazı getiririz, hepimizin tansiyonunu ölçeriz. Aşırı hassasiyet, çabuk ağlama, bir zayıflık belirtisi de olmuyor mu aynı zamanda? Bu kadar acımasız bir dünyada, iş ortamında, rekabet ortamında hemen e, evimize koşup orada hıçkınarak ağlamak güzel bir şey mi? Ortamı terk etmek, mücadele, life is a continuous struggle değil mi? Bir hocamız vardı harbukulunda, kemikli elleri vardı hatırlıyorum. Ee, Almanca dili OTTÜ'ye mühendis olarak edilmiş, işte makine mühendisi olarak bize böyle derdi. Life is continuous struggle. Hiç unutmuyorum onu. Güçlü olmayı sadece bir hareketle bize fark ettirdi. Sigara veya içki kullanımı, bunlar kısa vadede belki bize dost olabilirler. Ama uzun vadede kendileri sorun olurlar. Ee, bağışıklık sistemi bakın stresliyken öfkeliyken daha çok hasta olursunuz doğru mu? yorgun ve sinirli olma hali psikolojik belirtiler aşırı tedirginlik, çabuk sinirlenme alınganlık, hayattan zevk alamama her şeyin boş olduğunu düşünme bu son iki hafta içerisinde geçerliyse birkaç şey var DSM 5'e göre Arkadaşlarım psikiyatrik sosyal hizmette görüyoruz biz onu. 5-6 tane tanı alıyorsanız ne oluyor? Depresyon hastası oluyorsunuz. Ve ilaç. Bundan 30 yıl önce 10 kişide bir kişi depresyon ilacı alıyor dünyada. Şimdi 10 kişide 3 kişi alıyor. Ve 21. yüzyılın hastalığı depresyon. Psikolojik olarak gerçek hasta olduğunu zannetmek, panik atak. Mesela acillere bakın, kalp krizinden gelen bir sürü kişi gerçekte panik ataktır, kalp krizi geçirmiyordur ve yaşa da bakmıyor. Düşünün yaşam kalitesini, sürekli 3-4 günde bir acile gittiğinizi düşünün, ölecekmiş gibi düşünün. Onun için ben bu alana girdiğimden beri bir şey fark ettim. Vücut sağlığı da önemli ama önce ruh sağlığı. Önce bozmayacaksınız. Bozmayacaksınız. Bozmayacaksınız. Somatizasyon dediğimiz karın ağrıları, hiçbir şey olmadığı halde gidiyorsunuz bir sürü şey tetkik yapıyorsunuz. Hiçbir şey çıkmıyor. Sonra doktorlar sıkılıyor artık sizden Git kardeşim psikolojik diyor. O zaman bize gönderiyorlar. Ya da psikiyatristi. Unutmak, hatırlamak. Ben bir askerim çok bir anda zengin oldu. Bu İstanbul'da müzik piyasasında eski parayla bir trilyon kaybetti ve beni arıyor sürekli. Diyor ki ya her şeyi unutuyorum komutan. Ne yapayım, ne yapayım falan. Hemen ben onu bir psikiyatriste yönlendirdim. İlaçlarını aldı, şu aldı, bu oldu. E, stres ve şeyi yendi. Sonrasında işi bildiği için tekrar başladı ve şimdi tekrar çok zengin. ...ama önce bozmayacaksınız. Karar verme, girişi başlatma... ...bakın dün akşamki şeylerde, yarışmalarda... ...Kenan Işık'ın Rahmetli'nin yerine devam eden yarışma... ...orada insanlar o kadar basit şeyleri bilmiyor ki ama tir tir titriyor, yatrak gibi titriyor. Burası hiç evdeki gibi değil diyorlar. Kardeşim seçmişsin, gelmişsin çok değerli bir ortamdasın... Panik yapma, bilemediğiniz seyirci jokerini kullan, şunu yap, bunu yap. Stresi, yani yönetebilirseniz stresinizi hepiniz, benim görev uçuşlarımda kalbimin yumruğumu çok çok küçük hale geldiğini hatırlıyorum. Hissettiğimi hatırlıyorum. Ama çok sevdiğim bir kitap var, şu anda yayında değil aslında, yabancı bir yazarın, "Korksam da vazgeçme. Korksanız bile adım atmaya devam etmeniz lazım. Bir kaplumbağa kartalın yukarıda olduğunu bilir ama adım atmazsa eğer aç kalıp öleceğini de bilir. Adım atar, risk alır, 200 yıl yaşar. O zaman risk yönetimini de, stres yönetimini de bilmemiz gerekiyor. Diğer insanların fikirlerine çok fazla önem verme bahsettiğiniz el alem der? Öz saygı ve öz değerde azalma, değdirim dediğimiz artan bir şekilde hayat kurma. Duygusal davranışsal belirtilerimiz, sık sık iş değiştirme, bakın iş devri diyoruz biz buna insan kaynaklarında. Oradaki psikolojik yıldırmadan o kadar yıkılmış ve şey yapmış ki, daha az parayla, daha az ünvanla, daha e, basit işlere giden bir sürü değerli insan Depresyon ölçümleri dedik. Eğer bunu devam ettirirsek kısa süreli etkiler, uzun süren etkiler ve sonuç. Yaşam kalitesinin düşmesi. Bakın hiç geçmeyen uyku bozukları, obsesif düşünceler, fobiler, ruhsal hastalıklar sonuç belli arkadaşlar. Kimse enayi değil, kimse akılsız değil ama kendini akıntıya kaptıran birçok kişinin... Gittiği yer orası. Evet, son 5 dakikamız var. İsterseniz bu ilk görüşmemizde, daha 4 görüşmemiz daha olacak inşallah. Katılımcı olup gelirseniz. Ee, bilmiyorum ben e, aile danışmanlığı ya da bireysel danışmanlığa gelen her kişi mi, kişiye ya da aileye, buraya gelmeden önceki düşünceleriniz neydi, süreç nasıl geçti, buradan giderken, ...dönüşte, çıkıştaki düşünceleriniz nelerdir diye sorarım. Sizlere de sorayım. Buraya gelmeden önce bu eğitim hakkında ne düşünüyordunuz? Bu çalışma hakkında. Evet. Ama şimdi bakın, stresi yenmek istiyorsanız, öfkeyi kontrol etmek istiyorsanız... ...daha enerjik, daha medeni cesareti olan, daha güçlü kişilikler olmamız gerekiyor. Yoksa pasif kişilikler... Stresi ve öfkeyi yapamaz. Sıkıntı buradan başlıyor. Şimdiden hareketli olmanız gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda hep rol oynamalar, oyunlar, e, e, tartışmalar bunlarla geçecek. Ben size film önerileri de yapacağım. Buyurun. İsminizi bir daha alayım. Gürkan, Gürkan Bey. Hocam ama bu ülkede de her şey yapıldığınız zaman biraz... Farklı yani. Sorun farklıydı. Onun sonraki şeylerde konuşuyoruz. Buraya gelmeden önce ne düşünüyordunuz bu eğitim hakkında? Vallahi inşallah iyi olur diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah iyi olacak. <oldu. gülüyor> Buyurun isminiz? Ebru, Ebru Hanım. Evet şey, benim bilgim yoktu bu konu hakkında. İşte telefon, arkadaş bildirim yapmış oradan gördüm. Ötüke dikkatimi çekti. Çünkü e, sistemi hayatınız o kadar... <gülüyor> İşte ki yani her yer, herkes böyle normal bir ücret için kullanıyoruz. Evet. Sitre ücretleri <gülüyor> ve ben de hani öfkeni kontrol edemiyorum sinirlendiğinde. Evet. Ve o yüzden hani sizin konuşmanızı dinlemek istedim e, ve devam etmek de istiyorum. Çok güzel çünkü kulübümüzün çok değerli katkıları var. Beni onlar davet ettiler. Ben onların daveti üzerine buradayım ve öğrencilerimizin böyle e, aktif rol alması beni çok gururlandırıyor. Peki süreç nasıl geçti? Hemen onu sorayım. Tamam. Vakit tamam. önemli. Buyurun, İsminizi alayım. Fidan. Fida. Fidan evet. Tamam. Çok yani. <gülüyor> Arkada ben yani. Tabii, beşten sonra altıya kadar bireysel olarak da size destek olmayı taahhüt ettim. Yani Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde olacağım, evet. Yani 15 günde 3 gün buradayım. Yoksa şimdi değineceğim. Peki, başka? Buyurun. İsminiz? Ali. Ali Bey. Ali, Ali Bey. Buyurun Ali Bey. Hocam, birçoğumuz ne kadar kabul edelim, tartışılır ama insanların çok büyük bir kesiminde stres ve öfke var. Ve şahsım adına stres ve öfkeyi çok fazla kontrol edebilen bir insan değilim. Fakat şöyle bir farklılık var. Yaş ilerledikçe stres ve öfke biraz daha kontrolümüz altına girmeye başlıyor aslında. Yani biraz daha elimizde olduğunu fark ediyoruz. Ama uygulayabiliyor muyuz? İşte uygulama noktasında bazı sıklıklarla doğrulamak... Mesela yaşlı insanlara dikkat edin, bazı yaşlılar çok aksi, çok e, öfkeli olabiliyor. Onlar gençliğinde de öylelerdi, yaşlandıkça daha dağıttı belki. Kontrol etmeyi öğrenenler de duygusal zeka çalışmalarımız oldu birçoğumuzla geçen yıl hatırlarsanız. Orada da ne oluyordu? E, duygusal zeka arttıkça yaşla beraber artıyordu. İnsan daha olgun hale gelebiliyordu. Burada Ali Bey'e hak veriyoruz. Bölgemizin ve üniversitemizin gururu Lavi TV şimdi de akıllı telefonlarınızda. LAUY TV artık Android ya da IOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarınızda. LAUY TV bu platformlarda izlemek için tek yapmanız gereken ekranda görülen linki tarayıcınıza kopyalamak ya da cihazınızı yükleyip sadece dokunmak. Bu linke Lefke Avrupa Üniversitesi'nin resmi YouTube sayfasından da ulaşabilirsiniz. LAUY TV artık her zaman yanınızda.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 yardımcı doçent Do Do Do doktor Figen Arkan, Ayşe Yardımcı Can Demir, Dilek Yılmaz ve Indigo'nun ısısına düzenlenen tra Trafikte Farkındalık Konulu Konferansa hoş geldiniz. Trafikte Farkındalık Konulu sunumunu gerçekleştirmek üzere Polis Genel Müdürlüğü Trafik Bölüm Müdürü Ahmet Beşerler'i kürsüye davet ediyorum. 24 Ocak 2014 tarihinde Elim bir trafik kazası sonucu Kaybettiğimiz Dört akademisyenimizi Buradan ben de Saygıyla ve Rahmetle anıyorum Ayrıca Bugüne kadar trafik kazalarında yitirdiğimiz Tüm insanlarımızı da Hepsi bizim için ayrı ayrı bir Değerdir onları da saygı ve rahmetle anıyorum Ve bu acı Günümüzde sizlerin acısını Gönülde paylaşıyorum Söz konusu bu dört özel insan olunca konuşmak hiçbir zaman çok kolay olmayacak. Çünkü onları anlatmak, içimizdeki azalmayan özlemi, kelimelere dökmek çok zor. Ama artık onları ağlayarak değil, gülerek anlatıyoruz. Onları tanıdığımız için kendileri duşanlı hissediyoruz. Ne mutlu ki... Her biriyle az ya da çok anılarımız, kahkahalarla gülüp eğlendiğimiz anılarımız var. Her birinin ismi kafamızda bir anıyı canlandırıyor. Hatta kelimeler, renkler, sesler bizi onları hatırlatıyor. Mesela kahkaham eşittir dile Yılmaz. Ya da çikolata eşittir Figen Erkanı. Pembe eşittir engekozun ve sakız eşittir Ayşe Adımcı Can Demir. Bunlar daha aklıma gelen ilk şeyler. Bunlar gibi daha birbirimizi dolduran bir dolu şey var. O yüzden de ki onları unutmak bir kenara, biz aslında birbirimizi onlarda yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ediyoruz. Gönül anılarla değil onlarla yaşamaya devam edip daha çok anılar biriktirelim. Birlikte daha güzel günler yaşayalım. Hayatımızdaki bazı insanlar bize ölümsüzmüş gibi gelir. Onları bir gün kaybedebileceğimizi hiç düşünmeyiz. Ama en acısı da bu ki, hayat bizim için haberimiz bile olmadan senaryolar yazıyor. Ve biz bunları yaşamak zorunda kalıyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmeden. O gün okuldan ayrılırken onları kaybedeceğimizi bilseydik her şey daha mı farklı olurdu diye aylarca düşündüm. Neden böyle bir şey onlar yaşadı diye kahrettim ama sonra aslında yapabileceğimiz bir şey olmadığını anladım. Tek yapabileceğimiz onların anılarını yaşatmak, onları anlatmak, tanımayanlara, anlatmak ve onlar için dua etmek. Bizim yaşadığımız bu acıyı maalesef yaşayan birçok insanlar artık hayattan, özellikle ülkemizde. Çünkü her yıl birçok kaza yaşanıyor ve bunların sonucunda birçok insanımız hayatını kaybediyor. Bunlar yollarımızdaki eksikliklerden olabilir. Mesela daha çok, mesela yollara o duvarlar çok önceden yapılabilirdi. Ya da daha çok yok, geçen aylarda genç bir arkadaşımızı kaybettik, Asya Rıdvanoğlu. Ona çarpılan yoldan kasis yoktu. Belki de önceden yapılsaydı, olmazdı. Onu kaybettikten iki gün sonra kasis yapıldı. Ama sadece bunlar değil. Maalesef ki bizim, yani sürücülerin de hataları var. Alkol, sürat ya da telefon. Hepsinin sonunda birçok insan yandı. Duyduğumuz her ölüme üzülüyoruz ama yine de herkes için kendi kaybı en büyüğü, en acısıdır. Yaşadığımız hayat öyle bir sistem ki bir saniye sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Ben çok uzun bir hayat yaşamamış olabilirim ama bugüne kadar çok fazla ölüm ve çok fazla hastalık gördüm. Anladım ki ölüm ne gence ne yaşlıya ne iyiye ne de kötüye bakmıyor. Bir gün biz de o kaybedilen insanlardan olabiliriz ama daha da kötüsü başka insanların hayatlarını kaybetmesine sebep olabiliriz. Ömür boyu vicdan hapsine mahkum olmak kolay olmasa gerek. Ülkemizdeki maalesefki yargı sistemi ölüme sebep olanlara hak edilen cezayı vermiyor. Ama vicdan denilen şey rahat vermez. Ben buna eminim. O yüzden hepimiz yollarda önce başka canları önce başka canları sonra kendi canımızı koruyalım. Avrupa Üniversitesi ve bölgemizle ilgili haftanın olaylarından derlediklerimizle karşınızdaydık. Haftaya tekrar aynı saat ve kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.